Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği şirketlerde yönetim kurullarında daha fazla kadının yer alması için çalışmalar yürütüyor. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği yönetim kurulu üyesi Ela Kulunyer bizimle birlikte. Ela Hanım aynı zamanda Doğuş Otomotiv İcra Kurulu üyesi ve aynı zamanda insan kaynakları ve süreç yönetiminden sorumlu genel müdür kendisi. Merhaba Ela Hanım nasılsınız iyi misiniz? Merhaba Tülay Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sağ olun. Sizi de yakından tanıyalım istiyorum. Nerede, kaç yılında doğdunuz? Hı -hı. Eğitim ve kariyer hayatınız nasıl ilerledi? Ve tabii ki e, nasıl bir ailede, nasıl bir konserde büyüdünüz? Peki. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için Tülay Hanım. Gerçekten keyifle katılacağım bugün bu sohbete. 1961 yılında doğdum. Epey eski özel. Ee, doğuş tarihim, doğum tarihindeyim. Ee, anne, baba, bir abla ve bir erkek kardeşten oluşan küçük çekirdek bir ailenin e, ortanca çocuğuyum. Ee, babam tıp doktoru ve üniversitede hocaydı. Annem ev Hanım'ıydı. Lise hayatım saint benoît Fransız Lisesi'nde geçti. Sonrasında da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldum. Ee, sonra çok hızlıca iş hayatına girdim. İsterseniz oraya da devam edeyim hızla. Çünkü mezuniyetimden 15 gün sonra tam 15. günde işe başladım. Bir gazete ilanıyla. Ee, Beymen yönetici yetiştirme programı diye bir ilan gördüm. Ee, ve tabii hemen müracaat ettim. Akşamüstü görüşmeye çağırdılar aynı gün. Ee, ve... Çok keyifli bir altı aylık eğitim süresinden sonra Beymen'de, Beyoğlu mağazası vardı o zamanlar, şimdi yok o mağaza artık maalesef. Müdür yardımcısı olarak atandım ve ilk iş hayatıma böyle başladım. Yani perakende de, mağazacılıkta e, ve hazır giyim dediğim. E, 1985 sonrasında bir 15 yıl kadar Koçkurgu Büyünesi'nde Ramlı Dış Ticaret'li bir şirket var. Halen var ama o zaman dış ticaret sermaye şirketleri diye bir kavram vardı. Bütün küçük şirketler bu büyük şirketler üzerinden ihracat yaparlardı. Ram'ın da e, Koç Grubu'nun da büyük önemli şirketlerinden biriydi. E, orada çalışmaya başladım 15 sene. E, Rusya, Türkiye Cumhuriyetler, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası ülkelerine gıdadan tütün edeyim kadar çok farklı ürünlerin satış ve ihracatı ile ilgili sorumluluklar aldım. Kısa bir sürede şirketin halka sorumluluğunu sorumluluğunda üstlendim. 1996'dan sonra hayat biraz değişti. O zaman ilk konuşulmaya başlanan insan kaynakları kelimeleri gündeme geldi aslında ve personelcilikten insan kaynaklarına geçiş dönemiydi. Grubumuz da bu konuda öncülük yaptı ve o dönem İnsan kaynaklarına geçiş yaptım ben de. Önce bu da bir proje olarak e, başladığı ve altı aylık e, hep birlikte içine girdiğimiz bir değişim dönüşüm projesinin sonrasında ben de insan kaynaklarına atandım. Koç topluluğunun o dönem dış ticaret grubu vardı, gruplar halinde ediliyordu. Türkiye ve yurt dışı şirketlerinden sorumlu e, ondan sonrasında da belli bir süre orada çalıştıktan sonra da bu sefer yine Koç Topluluğunun Gıda ve Perakende grubunda insan kaynaklarından tüm süreçlerinden sorumlu kişi olarak atandım. Böyle bir insan kaynakları geçmişim var. 2008'de ise tamamen bir kariyer değişikliği yaptım ve Doğuş grubuna geçtim. E, o tarihten bu yana da Doğuş e, Otomotiv grubunda benim bahsettiğiniz gibi insan kaynakları, süreç yönetimi yani biraz kalite konusu diyelim e, teknik bir iddia işlerden sorumlu genel müdür olarak çalışıyorum. Bir taraftan da bizim çok büyük geniş bir yetkili satıcı ağımız var. Yetkili satıcı ağındaki yani bayilerimizdeki insansız kaynakları süreçlerinde kurum ve geliştirilmesi görevinde e, bununla beraber yürütüyorum. Evet, özetle e, ilk doğumumdan bu yana iş hayatım bu şekilde. Başarılarla dolu bir iş yaşamı, üstelik de uzun bakıyorum da dikkatimi çekti. Hep uzun uzun çalışıyor Çok uzun. <gülüyor> ee, özellikle işte evet. son doğuş grubu, 2005'ten bu yana kaç yıl yapıyor? Bir ömür yani neredeyse. Ben diğer soruyla evet, an için merak ediyorum bu uzun süreli bir şirkette çalışmanın avantajı dezavantajı nedir? Evet bir tarıkm iyi durumları vardır ama. Dezavantajları da yok mudur bu kadar uzun süreli çalışmanın? Şöyle benim şansım belki, yeni nesillere bakarsanız bu süre hiç göremeyeceğiz belki ama uzun süre çalıştığım kurumlarda, son çalıştığım kurum haricinde hiç aynı yerlerde çalışmadım. Yani hep 4-5 yılda bir ya alan, demin bahsettiğim yanlış ticaretler en uzun çalıştım ama hani tütün bir ihracatında yaptım, demir çelikte de yaptım, Kuzey Afrika ile ilgili bir dönem çalıştım. Sonra Doğu blok ülkeleri yani ya ürün ya ülke ya departman değişikliğiyle geçti. Aşağı yukarı e, bu farklılıklar 4-5 yılda bir oldu. O yüzden hani çok aynı yerde çalışıyorum e, diyemeyeceğim. Avantajları tabii işi kurumu çok net öğrendiğiniz için çok daha hızlı ve kolay hareket edebiliyorsunuz. Dezavantajı ise bir süre sonra nereden bakarsanız bakın aslında bir e, körlük denilen yani alışkanlık haline gelen, e, e, sizi biraz daha dışarıya bakmayı e, unutturan başlıklar oluyor tabii. Yani 4-5 sene bence idealdir. 4-5 de bir dediğim gibi şirket değiştirmek demiyorum ama Alan, ürün, ülke, neyse bunun ismi çalıştığınız kurumda onu değiştirmekte fayda var. Siz tabii şimdi insan kaynakları ve süreç yönetimi e, müdürüz. Evet. Süreç yönetiminden sorumlu müdür. Bize biraz bunları açabilir misiniz? Siz bu alanda bir uzmansınız. Tam olarak neler yapıyorsunuz ve bu alanı seçmek isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur? Evet. Aslında insan kaynakları dediğimiz işe alımdan, işten çıkışa kadar bir çalışanın, bir insanın bütün hayatını geçirdiği süreçin hepsini kapsıyor. Yani işe alımda kullanılacak ekipmanlar, sorular, soru formatları, mülakat tekniklerini mülakatta soracak sorular gibi bütün bunların düzenlenmesi, hazırlanmasından başlayıp o kişinin performansının yönetilmesi, performans kayıtlarının tutulması, eğitimi, gelişim programları, kariyerindeki ilerleme adımları, bütün bu süreçlerin genel bazda ve biraz da kişi özelinde neler olacağı, neler yapılacağı ile ilgili çalışıyoruz. Tabi işveren markası diye yeni bir kavram var. Şirketimize en iyileri çekmek adına burada yaptığımız bir takım faaliyetler var. İçerideki ilgulamaları dışarıya da göstermek adına çalışanlarla iletişim kurup, onların beklentileri alıp bu yönde onları kuruma bağlayacak, motive edecek çalışmalar yapıyoruz. Ee, tabii bunun dışında yetkinliklerini geliştirmeyeli çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Son dönemde özellikle dijital yetkinlikleri geliştirmeyi. Onları içeride kaldıkları sürece güzel deneyimler yaşatmaya çalışıyoruz. Öğrenim alanları açıyoruz ki bize bağlı kalsınlar diye diye. Özetle en iyileri kurumuza çekmek, içeride geliştirmek, tutmak, bilgilerini, becerilerini arttırmak ve kurumun performansına katkı sağlamalarını özen gösteriyoruz. Bu insan kaynakları tarafı. Süreç yönetimi farklı bir konu. Aslında şirkette, birçok şirkette farklı iş adımları var değilmiş iş süreçleri. Bunları mükemmelleştirmek, daha iyi yapmak adına kalite çalışmaları bunlar. Kaizenler, lean ya da işte yalı yönetim metotları kullanarak bir takım analizlerle süreçleri daha verimli, daha hızlı, daha ekonomik hale getirmek ya da çalışan veya müşteri memnuniyeti sağlamak adına yapılan projeler, bazı teknikler kullanıyoruz burada. Bunun sonunda iyi yapanları ödüle kadar giden adımlarımız var. Ödüller veriyoruz ki bu süreç biraz daha tetiklensin diye. Teknik ve idari işler ise bildiğiniz anlamda e, bizim 12 farklı işletmemiz var farklı şehirlerde. Burada e, elektrikten sudan başlayarak şu anda tabii ki COVID'e yönelik çok ciddi hijyen önlemlerine kadar çalışan sağlığı ile ilgili, güvenliği ile ilgili bütün hizmetleri kusursuz olarak yapmaya çalışıyoruz. E, bugünkü iş adımları bunlar. E, i̇nsan kaynaklarına kariyer yapmak isteyenlere ne önerirsiniz dediniz. Yanlış duymadıysam. Ee, aslında bütün yeni mezunları önerdiğim şey yani, ya, bu insan kaynakları olsun başka bir alan olsun. Öncelikle e, şunu öneriyorum Tülay Hanım, e, kendilerine uygun işi bulana kadar mutlaka farklı alanlarda staj yapsınlar. Yani, bu yazları geçen keyifli boş vakitler, yaz tatillerini mümkün olduğunca stajla değerlendirsinler ki farklı alanlarda da yapsınlar stajlarını ki hangi alan onlara daha uygun, yetkinliklerine, becerilerine, hangisi daha uygun onu görsünler. Seçim yaparken doğru seçim yapsınlar. Çünkü staj çok önemli, ciddi bir antrenman ve onlara gelecek kariyerleriyle ilgili yol gösterecek bir antrenman. İnsan kaynakları için ise şöyle bir Özel başlık söyleyebilirim. Direkt olarak okuldan çıkar çıkmaz insan kaynaklarına girmek yerine mutlaka farklı departmanlarda deneyim yaşasınlar. Yani şirkette yapılan ana iş, mesela biz otomotiv satış işi yapıyoruz. Benim geçmiş satış deneyimin bu da çok faydalı oldu. Yani çalışanların ihtiyaçları nedir, beklentileri nedir, denir, o insanların günlük rutinleri nedir, sorunları nedir bilmeden... Ee, çok insan kaynaklarcı olarak yukarıdan baktığınızda biraz uzak kalıyorsunuz. Yaptığınız uygulamalar, projeler onlara dokunmuyor. Farklı bir şey anlatıyor oluyorsunuz. Onların insanından konuşamıyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Dolayısıyla mümkünse mutlaka önce farklı departmanlarla çalışsınlar. Bunun gerçekten faydasını görecekler. Tabii mesleği seçerken başa döneyim biraz. Hani insan kaynaklarcı olmak için nelere ihtiyaç var diye. Bir kere insanı ve insan ilişkisini sevmek lazım. Yani bunu sevmeden bireysel ve yalnız çalışmayı seven kişilerin bu işe girmemesi lazım. Hep bir ilişki var, insan ilişkisi var işimizde. Vicdanını ve duygularını evet. ikisini birden evet. denemeyi bilmeli. Vicdan çok önemli burada. Ama aynı zamanda da geri geldiğinde okur face mi denir? Yani duygularımızı dışa... Gösteremediğiniz anlarımız olacağı kesin, onu da bilmeli. Çünkü çok yakın bir arkadaşınızı işten çıkartmak zorunda kalabiliyorsunuz, ceza aldığını görüyorsunuz, haksızlığa uğradığını görüyorsunuz. Bütün bunlarda e, kurumsal bir duruş sergilemeniz lazım. E, adil olmak çok önemli. Bu işin en önemli başlığı bu. Bunu kaybettiğiniz anda e, en ufak ediptebilirdiğinde güveni yitirsiniz ve insan kaynaklarına vermezse bir kurum, bir kişi Burada çalışanla iletişiminiz tamamen kopar, o zaman zaten işinizi yapamazsınız. Yani özetle biraz psikologluk var, işin içinde biraz avukatlık var. Bir de bizim kaydı, dökümanı, yazısı, çizisi çok bir işimiz var. Veriye dayanan birçok işimiz var. O yüzden okumayı, analiz yani etmeyi sevmek lazım. Çok fazla dökümanla yüz yüze geliyoruz. Bütün işlerde olduğu gibi teknolojiyi ve takip etmek lazım. Dünyada ne oluyor bitiyor bilmeden, Türkiye'deki diğer şirketler bu konuda ne yapıyor bilmeden hani bildiğimiz yolla dümdüz ilerlemek mümkün değil. Çünkü e, çalışanları destekleyecek veya bağlılığı destekleyecek yeni fikirler üretemezsiniz. E, bir de bitiyor daha vereyim. Başlangından itibaren başlamak lazım. Pek teşekkür alamayacağınız bir iş. Çok herkesi mutlu edemeyeceğiniz bir şey yapsanız yönetime adım derler. Yönetime bir şey söyleseniz çalışanın temsilcisindesin denir. Böyle çok arada bir iş. Pek teşekkür davamayacağınız bir iş. O yüzden bence önemli başlık öz motivasyonunuz yüksek olmalı. Yani kendi öz motivasyonu yüksek kişilerin yapabileceği bir iş diyebilirim. Tabii zor bir iş. Ben daha önce çalıştığım şirketlerden biliyorum. Hani bir şey olduğunda hani özellikle işten çıkarma dönemlerinde İK çalışanların korkulu rüyasıdır. İK aradı. İK arıyor. İK aramış. Evet. Niye? Çünkü işten çıkışları bildirim İK'ya düşüyor çoğunlukla ve soğuk Hı -hı. rüzgarlar sebep oluyor. Şimdi tabii siz kurumsal Hı -hı. bir şirkettesiniz ama pek çok şirket kurumsallaşmış değil aynı zamanda. O yüzden özellikle sormak istiyorum. Kurumsal bir şirket deyince neyi anlamalıyız? Doğuşta nasıl bir kurumsal felsefe yürütülüyor? Merak ediyorum bu kurumsallığı nasıl e, hayata geçirebiliyorsunuz? Bunda insan kaynaklarının çok önemli bir rolü olduğunu biliyorum. O yüzden özellikle soruyorum. Sonra diğer da yanıtlamak isterim. Peki. Ee, benim böyle güzel bir şansım vardı. Aslında hep kurumsal yapılarda çalıştım, hep kurumsal şirketlerde. O yüzden kendimi gerçekten şanslı adlediyorum. Ya birçok şey hazırdı başladığında ya da bir kısmını birlikte kurduk ekiplerimizle, ekiplerinle beraber. Kurumsallığının en temel tanımı bence e, kuralları belli, adil bir düzen. yani Demin bahsettim aslında insan kaynaklarında bu çok gerekli diye. Kişiye özel tabii ki gelişim adına bir şeyler yapmak lazım ama e, bireysel anlamda değil genelde bütün kurumun ihtiyaçlarına bakarak, kurumun iş sonuçlarını, performansına dikkate alarak e, genel e, üzerinde tartışılmış ortak akıllı oluşturulmuş kuralları, e, uygulama esasları, e, belirli prosedürleri e, yönetmelikleri, düzenlemeleri olan ve herkesin bunları bildiği ve bunlardan e, uzaklaşılmayan, bunların şaşmadığı, e, karar vericinin zihinsel düşünce yapısına veya o kişiyle yetişimine bağlı olmayan kararların verildiği yapılar diyebilirim. E, bir de her şey yazılı ve kurallara bağlı. Yani şununla ilgili aklına bir şey geliyor dediğinizde açıp o kuralı okuyorsunuz ve biliniyorsunuz. Ee, bununla ilgili A için böyle, B için böyle bir uygulama yapılmış, yarın da Z'ye başka bir uygulama yapılır, böyle bir zorluk olmadığını söyleyeyim. Ee, bu bütün süreçlerde e, gündeme geliyor aslında Tülay Hanım. Yani bir müşteri iletişiminde de aynı şeyi yaşıyorsunuz. Belli bir tonda iletişimimiz var. Ee, bir yazı yazarken kuralları belli, ne çok semimi, ne çok uzak mesela. Bir yöneticinizle ilişki kurma şekliniz belli. Bir toplantıda nasıl bir ya davranış modeli yazacağınız, yapacağınız belli ama bu şeyi engelleyen bir başlık olarak görülmesin. Girişimciliği, e, özgürlüğü, yenilikçiliği engelleyen bir şey değil. Bunlar insana e, arka tarafta bir güven veriyor ve bir güven işaretı için önemli bir şey. Bence insanlar en çok güveni kaybettiklerinde, özellikle yöneticilerine güveni kaybettiklerinde o konudan ayrılıyorlar. Kurumu olan güveni sağlıyor bu. Ama bu sizin özgürlüğünüzü, özgür iradenizi, yeniliğçi ve yaratıcı fikirleri ortaya atmanızı engellemiyor. Benim yönettiğim birimlerden birinin süreç yönetimi olduğunu söylemiştim. Mesela onun alt başlıklarından biri öneri ve ödül sistemi, herkes aklına gelen her fikri belli ortamlarda yazıyor. Ve bunlar hayata geçiyor ve proses olarak yani fikri bir yere yazdım unuttum değil, bunun için bir altyapı var, bir sistem var, o fikrinizi o sisteme giriyorsunuz, o birileri tarafından değerlendiriyor, mutlaka size geri dönüş yapılıyor, birileriyle hayata geçiriyorsunuz, Şir şirket size iyi bir fikirse buna bir bütçe veriyor ve sonrasında da bir ödül veriyor. Dolayısıyla kurumsallık bu. Bir fikriniz varsa aktarabileceğiniz ve sonuna kadar gidişatı göreceğiniz bir ortam var. Ee, o yüzden çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum kumsalların. Bu arada sesimi kapatmıştım, açayım. Malum pandemiyle birlikte hayatımız çok değişti. Herkes e, evlerden çalışır oldu. Elbette büyük bir çoğunluk hala sahada, fabrikada üretmeye çalışmaya devam ediyor. Ama evdeki iş yapış şekilleri de kimi şirketlerde var. Artık home ofise e geçişler başladı. Özellikle büyük holdinglerde. Sizde böyle uygulamalar var mı? Pandemi sizin iş yapış biçiminizi nasıl değiştirdi? Nasıl bir adaptasyon gerçekleştirdiniz? Az önce kelime arasında, cümle arasında geçti. Dijital yetkinlik eğitimleri sanıyorum biliyorsunuz çalışanlara. Neler yapıyorsunuz? İşiniz nasıl etkilendi ve nasıl aksiyon aldınız? Ee, tabii aslında birçok şirket gibi bu dönemde e, ilk sıraya ve en önemli sıraya e, insan sağlığını koyduk. E, i̇lk Mart, 18 Mart itibariyle evden çalışmaya döndük. Bizde iki şirket var otomotiv grubunda. Birisi distribütör şirket e, Volkswagen grubu araçların ithalatını yapıp bayanla, bayi teşkilatına kanal yönetimini yapan yani ofiste çalışan grup diyeyim. Bir lojistik var. Bunlar saha ekipleri. Bu araçların bütün bayi teşkilatına demin söylediğimde 7500 kişinin çalıştığı bayi teşkilatına sevkini yapan, tüm Türkiye'de 550 noktaya sevkiyatını yapan bunlar saha ekibi. Bir de direkt satış yapan veya satış sonrasında araçlarınızı götürüp tamir ettirdiğiniz ferakende şirketimiz var Doğuş Otom. Distribütör firmanın ismi Doğuş Otomatik, Perakende Şirketi'nin ismi Doğuş Otom. Dolayısıyla Perakende Şirketimiz, yani satış yapan, müşteriyle temas kuran, müşterinin aracını tamir eden ekibimiz ve lojistik ekiplerimiz, bunlar çalışmaya hep devam ettiler. Yüzde veya yüzde dönüşümü de olsa. Ama 28 Mart'tan itibaren ilk 3 ay distribütör şirket yani evden çalışabilme imkanı olan masa başı görev yapan arkadaşlarımızı hemen eve aldık. Sonra yaz dönemini %30-50 çalışmalarla geçirdik ama Haziran'dan itibaren bu söylediğim saha ekipleri tamamen sahada çalışmaya, %100 çalışmaya başladılar ve o günden bugüne halen tamamen sahada ve yüz yüze ...bütün kapasiteyle çalışıyorlar çünkü iş bu yoğunluğu gerektiriyor. Ee, evden çalışabilen ekipler ise yine Kasım başıydı yanlış hatırlamıyorsam. Kasım'dan bu yana tamamen evden çalışıyoruz. Ee, tabii ki ofisimizin belli alanları açık. Ofiste işi olan, gitmek isteyene her türlü imkan sunuluyor yemek dahil. Ama e, %90 seviyelerinde e, evden çalışıyoruz. Ee, tabii ne yaptık? Hani bu pandemi önce çalışma ortamındaki bütün hijyen tedbirlerini aldık. Çok ciddi, çok hızlı ve bütün bayi teşkilatımız o 582 noktada aynı tedbirler gene devreye girdi. Çünkü temas var müşteriyle. Ee, ondan sonrasında da bütün sistemlerimizi, altyapılarımızı online dönüştürdük her şeye. Eğitim sistemlerimiz online oldu. Birlikte yaptığımız hep ağırlar. Ee, yoga, diyetisyen, platez buna benzer bütün e, uygulamalarımız online'a döndü. Atölyelerimiz var, yemek yapma kurslarımız veya e, resim kurslarımız bunlar online'a döndü. Ee, bütün etkinliklerimizi online'a döndürmek zorunda kaldık. Ee, bir çalışanların sadece fiziksel sağlığı değil, ruhsal sağlığına da meseltik bu dönemde. Çünkü hepimiz biliyoruz. Bu da oldukça fazla etkilendi. Bizim Go gelişim okulu diye bir eğitim platformumuz var. Bu bir LMS platform. Go Well diye bir başlık ekledik buna ve velmese yani esenliğe yönelik orada bir takım çalışmalar yaptık. Çalışanları, psikologlar, workshop'lar yaptılar. 7/24 danışma hattı var duruş grubunun. Her konuda sağlıkla ilgili psikolojik sorunlarınızla ilgili sorular sorabildiğiniz bu devreye girdim. Onun dışında e, saha ekiplerini de yalnız bırakmamaya çalıştık açıkçası ama onlarla şeyimiz daha zor çünkü çalışıyorlar gün içerisinde. Onlara da hafta sonu veya akşamları bir takım yeni uygulamalar getirdik. Biraz daha telefondan ulaşabilecekleri ya da hafta sonu bilgisayar üzerinden e, aktarabileceğimiz. Onların çocuklarına yönelik günlük çalışma ortamlarına yönelik bir takım uygulamalar yaptık. Mesela 23 Nisan'da onların çocukları için bir yarışma yaptık, resim yarışması. Sonra beraber kutluduk, ödüllendirdik. Veya evlerine küçük paketler, hediyeler gönderdik. Onlara ancak akşam ve hafta sonları ulaşabildiğimiz için. Ve tabii yeni dünya düzeninde bu hızla, Değişime uymak üzere de yetkinliklerle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. E, dijital yetkinliklere yönelik bir sürü aktivitemiz var. Bir anket yaptık, ihtiyaçları belirledik. E, ve Sabancı Üniversitesi ile ortak bir projemiz var. Doğuş grubunun bütünlüğünün de dahil olduğu. Önce tüm çalışanlara bir dijital dönüşüm nedir, dijital farkındalık nedir bu eğitimleri verdikçilerin. Sonrasında da daha veriyi kullanan, veriyle işi olan arkadaşlarımıza çok daha detaylı teknik eğitimler, data scientist gibi e, yani datayı yöneten, datayı translate edecek kişilere daha derinlemesine eğitimleri Sabancı Üniversitesi ile devam ediyoruz. Bu çok daha ileri boyutlara da devam edecek, gidecek. 8 aylık, 8 aylık dönemlerle ilerliyor. Çünkü artık her şey veriyle diyorsunuz. Yani veriyi elimizde müthiş bir veri var. Müşteri, veri, çalışan verisi, her türlü veri. Bu veriyi doğru nasıl analiz ederiz, bundan nasıl sonuç çıkartırız, bunu işlerimize nasıl yansıtırız, bunun üzerine odaklandık. E, dijitali birazcık daha yaşatmak adına da e, bir sözlük oluşturduk. Yani bu hepimizin duyduğu ama anlamadığı kelimeleri içeren. E, bir dij dijital kütüphanemiz var, e, dijital ortamda burada yayınları yayınlıyoruz, herkes beğeniyor, okuyor, birbiriyle paylaşabiliyor. Bir de dijital magazin dediğimiz e, çok keyifli bir yine dijital ortamda inladığımız dergimiz var. Bu şirketteki eğitimlerin durumu, yapılan projeler, dijital projelerin ne olduğu, e, dünyadaki bu konuda otomotiv sektöründeki uygulamaların neler olduğu, bu konuyu en iyi yapan arkadaşlarımızla yapılan röportaj gibi biraz da eğlenceli, renkli, biraz bilgilendirici bir magazinde üç ayda bir yayınlıyoruz. E, genel olarak. Şu dönemin ön plana çıkan konuları bunlar. Yani çalışanların ruhsal ve fiziksel sağlığı, online olarak onların motivasyonu ve bağlılığın korunması. Bir de özellikle saha ekipleriyle yetişime yoğunlaştık. Pek çok etkinlik yapıyorsunuz ve dikkatimizi çeken şu oldu. Sanki özellikle çalışanların ruh sağlığını iyi hale getirmeye odaklanılmış gibi. Bu pandemi dönemi çalışanların ruh sağlığını nasıl etkiledi? Ne durumdalar? Psikolojileri nasıl? Çok güzel bir soru. Hepimizin şu anda öncelikli gündemi diyebilirim açıkçası. Çünkü sağlık yani fiziksel sağlık konusunu başlamışta çok konsantre olduk, çok önemsedik. Ama etkiler süre uzadıkça biliyorsunuz iki ay, üç ay bilmiyorduk başlamıştı. Üç ay sonra biter, yazın biter, yaz sonu biter, yıl sonu biter. Ama bu iş bitmedi, çok da hızlı biteceği benzemiyor. Tabi bu çok ciddi bir kaygı, endişe, belirsizlik, gelecek korkusu, çocukların geleceği ile ilgili sorunlar ortaya koydu. Ee, demin bahsettiğim gibi bunları dikkate alarak mümkün olduğunca bir kere iletişim kurmaya çalışıyoruz. Yani Ortamlar yaratarak onlarla konuşmaya, onlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu online platformları kullanıyoruz bu durumda. Çalışan komitemiz var, orada onların görüşlerini, duygularını, düşüncelerini alıyoruz. Bir odak grup çalışması yaptık geçtiğimiz birkaç ay önce. Ee, bu dönemi nasıl geçirdikleri, ihtiyaçları ve beklentilerin ne olduğu ile ilgili bütün farklı departmanlardan, farklı kademelerden, farklı cinsiyetlerden, farklı yaş gruplarından arkadaşlarımızı topladık ve ne yaşadınız, nasıl oldu, neler hissettiniz, bununla ilgili bizden ne bekliyorsunuz, ne ihtiyacınız var dedik. Oradan epey bir bilgi veri geldi. Bunu yönelik faaliyetler yapıyoruz. Araya girmek. Ee, ee, o gelen Tabii dönüm. ki. Özellikle kadın çalışanlar bu dönemde ne yaşadılar? Çünkü ülkemizde toplumsal eşitliği sağlanmış olmadığı için kadın çalışanların özellikle eve dönüş yaptıklarında, evden çalıştıklarında yüklerinin çok ağırlaştığını biliyoruz. Siz neler gözlemlediniz? Bu dönemde kadın çalışanlar hangi sorunları yaşadılar ya da yaşıyorlar? Evet. Ee, çok et görüyoruz. Gerçekten sorumluluklar ikiye katlandı. Ee, bir kere evlerimiz bile bu ortama uygun değil Tülay Hanım. açık konuşmak gerekirse. Ve biz toplantıları artık büyük aile olarak yapıyoruz. Yani çocuğu kucağında emziren var, yemek yediren var, kediler var, köpekler var, anneler var. Hep beraber bir ekosisteme dönüştü bu online toplantılar. Tabii ki zorluk şu, ee, çocuklar evde. Yani çocuklar okulda olmadığı için doğal olarak çocuklar anneliyle beraber, babalarıyla da beraber olmak istiyorlar. Ama herkes bir odayı kapanıp kapıyı kapadığında çocuklar burada tabi çok büyük tepki gösteriyorlar. Dolayısıyla anne işe mi konsansöye olayım, çocukla mı ilgileneyim ama onun mama vakti geldi. Ama şimdi burada da toplantı var, hakikaten bu çelişkiyi yaşadılar. Yani ne kadar iyi yönetmeye çalışırlarsa çalışsın bu gerçek dışı, mümkün değil. Evde çocuklu ve evde olanlar aslında hele hele iki çocuğu olanlar bu dönemde açıkçası en çok zorlananlar oldu. Bir de hani birçok evde tabii iki çocuk olduğunda yardımcılar da olabiliyor ama bu dönemde insanlar onlardan da çekindi. Hani bu olmasın diye. Onlar da gelmemeye başlayınca bir de ev işleri yüklendi bunun içine. Yemek yapmak gerek, temizlik yapmak gerek, ücreti yapmak gerek, evi düzenlemek gerek, çocuklara bakmak gerek. Ben kadınların işinin, iş yükünün ikiye, üçe falan değil, dörde beşe katlandığını düşünüyorum. Tabii bunu çok genellememek lazım. Hani ben kendi ekibimde veya şirketimizde de görüyorum. Hakikaten bunu yarı yarıya paylaşan erkeklerde var. Yani hepsi kadınlara kaldı demek biraz haksızlık olur. Ama muhtemelen paylaşamayanlar da vardır iyi bir iş bölümü yapamayanlar da vardır ama bu dönemde bunsuz yaşamak bu ortamda gerçekten mümkün değil. Daha dün konuştuk şu andaki en büyük ilişki de bu üçüncü dalgadan sonra belli sınıflar sanıyorum yüz yüze eğitime çağrılıyor okula. Yanında ağlayan çocuğuyla uzun uzun sohbet ettik bir arkadaşımla diyor ki hani çok gitmek istiyor, ağlıyor. Arkadaşlarını görmek istiyor ama böyle bir ortamda, rakamların bu kadar hızlı arttığı ortamda gönderemiyorum. Acaba hangisi doğru, ne yapmam lazım? Ee, çok kararsız arada e, ve hangisinin doğru olduğu ile ilgili soru işareti olduğu bir sürü karar geldi önümüze. E, bu kararlarda da zorlandı özellikle kadın çalışanlarımız. Ben bu dönem uzadı ve artık bunun kalıcı olacağı kesin. Yani bundan sonraki hayatımızda tamamen ofislerde, birçok olanda çalışmayacağız muhtemelen. E, yapılabildiği tabii, saha ekiplerinde bizde yapılamıyor mesela, onun adına konuşmuyorum ama e, buna yeni kurallar gelmesi gerekecek. Yani e, öğlen saatlerinde kesinlikle toplantı yapılmayacak, mesai saati sonrasında bu iş devam etmeyecek. Sabah şu saatten sonra başlamayacak, hafta sonu çalışılmayacak, bu gibi bayağı zorlayıcı, kesin kurallar, uygulamalar getirmek gerekiyor. Aksi takdirde bu yönetilebilir olmaktan çıktı. Yani iş-özel yaşam dengesi diye bir kavram söz konusu değil. Sınırsız bir çalışma temposu var. Ama bu kadar yükü üstünde taşıyan kadınların bir de bu stresi, bu yoğunluğu yaşaması mümkün değil. O yüzden... Kendi şirketim adına da böyle bir çalışmanın içerisindeyiz zaten bunları daha net kurallara bağlamak için. Bence bütün kurumlarda olacak ve kanun yapıcılar da bu konuya yaratacaklar. Öyle düşünüyorum. Kadınlar bir süre sonra isyan, isyan bayrağını çekecekler. Yani ya işlerinden ayrılmak zorunda kalacaklar ya evde Şiddet zaten artmış durumda. Hmm. Belki şiddetin olmadığı yerlerde bile şiddete tanıklık eder, eder olacağız. Şimdi doğuş grubu çok büyük bir grup. Otomotiv grubu her ne kadar erkek egemen olsa da genel olarak baktığımızda hmm. siz şirket politikanız açısından toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik bir takım çalışmalar yapıyor musunuz? Yani bu şiddet kadına yönelik şiddet olabilir Kadınların hakları olabilir, evde eşitliğin sağlanmasına yönelik olabilir. Hangi çalışmaları yapıyorsunuz erkek egemen bir alan olsa da? Hem doğuş grubu bünyesinde hem otomotivde tabii birçok faaliyet yapıyoruz. Ben yanlış anlamıyorsam 2012 yılında işte eşitlik platformu diye bir platform vardı. Bunun bir üyesiyiz biz. Burada bir takım taahhütler dile getirdik. Bu taahhütlerden bir tanesi de zaten eşit haklar ve kadın sayısının arttırılması yönelik. Burada çok ciddi bir ivme görüyoruz. Yani kadın sayısında artış gözlemliyoruz ve bunu bilerek yapıyoruz. Biraz pozitif ayrımışlık yapıyoruz. Ben buna inanıyorum, yapmak gerektiğine. Doğuş Holding olarak da bu platformun bünyesiyiz, işte eşitlik platformunun. Şunu yapıyoruz: eşitler arasında kadını seçiyoruz. Yani kadına farklı bir demeyeyim. Eğer tüm koşullarda eşitse, örneğin iki aday işe alınacaksa veya iki bir yönetici atanacaksa, bir müdür atanacaksa, eşit koşullarda olanın kadın olarak seçilmesi yönünde politikalarımız var. Ee, mesela bir müdür atamasında en az üç adayla gidiyoruz yönetim kuruluna ve bunların birisinin kadın olması lazım. Çok imkansız bir durum değilse, saha ekipte yani tamir bakım onların gibi ki orada da olabiliyor. Ee, 12'ye yakın satış sonrasında çalışan kadın yöneticimiz var, müdürümüz var. Aa, ama eşitler arasında kadını seçmek, üç tane müdür adayından birinin kadın olması gibi koşullarımız var. Geçtiğimiz yıla kadar yönetim kurumundaki kadın oranımız yüzde idi otomatik şirketinde. Bugün yüzde 33 lerde bir ayrıldığı için ama hala yüksek bir oran, çok kurumda olmayan bir oran. Dolayısıyla yönetim kurumuzda her zaman kadınlar vardı ve farklı bakış açılarını dile getirdiler. Kadınlara yönelik tabii özel uygulamalarımız var. Kadınlar doğuma gitmeden önce bir özel bilgilendirme bir sunum bir kitapçık hazırlıyoruz daha doğrusu hani nelerle karşılaşacak önüne neler gelecek bu sorunları nasıl çözecek neye ihtiyacı olduğunda kime arayacak gibi bir kitapçığımız var bir e, tabi eskiden yapıyorduk bu sene yapamadık ama bebek uğurlaması yapıyoruz güzel keyifli hediyelerimiz var arkadaşları birlikte kutluyorlar. Doğum yani sağlık sigortamız var bunun üstüne bir doğum bedeli çıkarsa aradaki farkı şirketimiz karşılıyor yani sigortanın üstünde bir rakamı karşılıyoruz veya SGK'dan alınan tutarların geri iade edilmesini istemiyoruz tabii ki emzirme odalarımız var bu her yerde var diye diyorum onun dışında kadınlara yönelik özel eğitimlerimiz var. Kadınların kendilerine daha fazla güvenmeleri için, bu güvenlerini ve dile getirmek istediklerini daha doğallıkla dile getirebilmeleri için 8 ay, 6-8 ay süresi arasında süren yönetimdeki, yani ilk yönetim kademesinden başlıyoruz. Müdür seviyesine kadarki kadınlar da bu eğitim sürecinden mutlaka geçiyorlar. Burada özel bir danışmanlık şirketiyle beraber çalışıyoruz. Bu eğitimi almış olan kadınlar TEV Bursiyeli kızlara mentorluk yapıyorlar. TEV'de e, Bursiyeli olarak devam eden kızlarımıza kendileri de zaten e, bu eğitimden geçmiş olan arkadaşlarımız mentorluk desteği veriyorlar. Bütün Doğu Holding bünyesinde e, yönetim kademesindeki kadınlara mentorluk desteği veriliyor. Yani erkek de olabiliyor, mentor kadın da olabiliyor. Mutlaka bir erkekle eşleştirmiyoruz. Ee, gene bu kadınlarımız, yani yönetim kademesinin ilk seviyesi ve üstündekiler bir koçluk ve mentorluk eğitimi aldılar, özel bir eğitim. Ee, bunu aslında, bu ihtiyaçları nasıl belirledik onu söylemeyi unuttumu fark ettim. Bir anket yaparak belirledik, yani kadınlar kendilerini nasıl görüyorlar, bizim erkeklerimiz bu kadınları veya şirketimizdeki kadınları nasıl görüyor? Ee, biraz çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Ee, Erkekler kadınlarımıza, kadınların kendilerine güvenliğinden daha fazla güvenliğe çıktılar. Tabi bu böyle hani işte 2013'lerde falan yaptığımız bir anket çok geçti ama zaten bence sorunlardan biri bu. Bu özgüvenimiz, kendi bilgi becerimiz ve e, özümüze olan güven bunu ortaya koyma şeklimiz çok kritik. Hep bir geride duruyoruz. Şimdi konuşmayın belki yanlış mı olur? Bunları aşmak için bu eğitimleri yapıyoruz zaten. E, bunun paralelinde de gerçekten hem yönetici kadın sayımız arttı, hem satış sonrası dediğimiz, demin bahsettiğim tamir, bakım, onarım işlerindeki kadın sayımız arttı. Bunu unutmadan söyleyeyim. Meslek liselerine yatırım yapıyoruz. Sekiz tane Türkiye'nin her yerinde Volkswagen sınıfları var ve buraya kız öğrenciler alıyoruz. Özellikle kız seçmeye çalışıyoruz. Bayi teşkilatımızda da 30'a yakın kız çocuk çalışıyor. Buralarda okurken stajyer olarak bayilerimizi ve bizim şirketlerimizi alıyoruz. Ve sonrasında da bizde çalışmalarını destekliyoruz. Satı sonrasında çocuklar bunlar meslek lisesi mezunu. Ve inanamazsınız Tülay Hanım, hikayelerini birkaç yerde anlattılar. Belki bir gün denk geliriz, sizle de paylaşırım. Ee, bu kızlar başladıktan sonra atölyelerimizle çalışmaya, hatta onlar daha üst kademeleri yükseldiler. Atölyenin bütün konuşma dili, iletişim dili, birbirlerine insanların davranış şekli değişti. Önce bir, hani nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımızı şaşkınlıkla bekledik, gördük ama hiç tam tersi oldu. Tam tersi oldu, yalnız söyledim şaşkınlıkla gördük ki, her iki tarafta buna çok hızlı uyum sağladı ve içerideki ortam bambaşka bir şekle dönüştü. Yani içeriye kadın teknisyenler, bildiğiniz teknisyen, yani eline e, aletleri alıp arabanın altına gidip tamir yapan kadınlar bunlar. Bunlar girdikten sonra ortamlar değişti. Bunları yöneten kadınlarımız var. Yani doğuş oto dediğim perakende şirketimizde. Birebir bir yönetimde bunların başında, yani 300 kişilik bir e, saha ekibi ya da mavi yakalılardan oluşan atölyeyi yöneten kadınlarımız var ve pırıl pırıl, gencecik, güzel kadınlar bunlar. Hani e, erkek gibi kadınlar dediğimiz kadınlardan değil, gerçekten e, layık okumuş, mühendisliğini okumuş, gelmiş ve bu ortamda çalışmayı göze almış, bu cesareti göstermiş kadınlar. Ve ortamlar farklı ortamla oluyor. Yani gördüğünüzde o atölyelerin görüntüsü, rengi, kokusu bile değişik oluyor. Bu farkı gördükçe de hem biz, hem de, de bahsettiğim büyük bir teşkilat. Biz 2700 kişiyiz. Bayi teşkilatımız 7500 kişi. Yani 10.000 kişiyi kapsayan bir insan kaynakları politikasından bahsediyorum. Ee, bunu görüp özenen bayilerimiz de Anadolu'daki tüm Türkiye'de 500 noktada bayi de yavaş yavaş buna doğru yönelip Kadın teknik ekip olmaya e, özendiler ve devam ediyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Başarılı da götürüyorlar bu projeleri diyebilirim. Öyle, Çok genel olarak aklıma gelen şimdilik bunlar. Otomotiv dünyasındaki kadınlarla ilgili. Öyle bir keyifle dinledim. İçim sevinç doldu sizi dinlerken. Hani Keşke bütün şirketlerimizde benzer uygulamaları görebilsek de hepimiz sevinsek. Çünkü bu uygulamalar sayesinde eşitlik sağlanabilecek, yaygınlaşması gerekiyor. E, aklınıza gelmeyebilir ama belki sonradan da not alabiliriz gerekirse. E, çalışan sayısı 10.000 ile ifade ettiniz. Bu bu rakamın içinde kadın çalışan oranı ne acaba? Kaç kadın çalışıyor? E, bu, ayrı. Söyleyebilirim. Distribütör şirketimizde %37'lerde distribütör olan yani ofisten çalışabilen ee, şeyde Perakende dediğimiz sağ ekiplerinde yüzde 20 bildiler. Düşük henüz oran. Evet. Ama, ama yani yüzde yedilerden buraya geldi. Onu söyleyebilirim. <gülüyor> evet, evet. Her adım, her bir nokta şeklindeki puan artış, hepsi çok kıymetli. Yüzde yedilerden buraya gelindiyse günün birinde hı hı. E, uzak değildir herhalde eşitliğin yakalanması. Şimdi. İnşallah. Sizin biraz kişisel hayatınıza ben değinmek istiyorum. Kadınlardan Hı -hı. bahsediyoruz. Neler yaptığınızdan da bahsettik. Peki siz bir kadın olarak çalışma hayatınız boyunca hangi engellerle, hangi sorunlarla karşılaştınız? Bunları nasıl açtınız? Önce kendi kişisel hikayenizden öğrenmek istiyorum. Sonra da genele bakıp genelde kadınlar ne yaşıyorlar öğrenmek isterim. Ben demin bahsettim aslında, şanslıydım, hep kurumsal yapılarda büyük şirketlerle çalıştım ve çok açıklıkla söyleyeyim, çok temel bir sorunla karşılaşmadım. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hele işin başında yani kariyerimin başında bahsetmiştim. Doğu bloku, ülkeleri Rusya, Türkiye Cumhuriyetler bunlarda zaten çok fazla kadın çalışan vardı. Yani muhataplarım hep kadındı. Arap ülkelerinde de vardı, şaşırtıcı ama epey uzun bir dönem Irak'la çalıştım. Birçok teknisyen, veteriner kadın vardı. Sonra değişti bunlar. O zamanlar daha bu konu değişkindi. Erkeklerden de hep bu ülkelerde çalışırken saygı duydum. Yani açıkça söylemek gerekirse hiç karşı bir tepki, ne fiziksel ne davranışsal hiçbir şey görmedim. Ee, evet, evet. O yüzden hani e, çok çok şey e, olumsuz bir örnek vermeyeceğim ama hani tabii bunun için bazı e, şeylere de ben yani bir tane örnek vereyim belki daha net olur. Mesela hamileydim. Bayağı dört aylık hamileydim. Arnavutluğa gitmem gerekti. Gittim. Kaldığım otelin tuvaletinin suyu akmıyordu. Yani. Ama bunu gördüm ve gittim. Yani gene de gittim ve orada olduğum işimi yaptım. Veya Semerkant'ta bir e, fabrika açıyorduk. Özbekistan'ın Semerkant'ın şantiyeye gidip orada işçi seçtim ee, günlerce ve yemek yemek için her yer böyle değildir ama Özbekistan veya Semerkant ile ilgili negatif bir algı olmasın ama çünkü bir yani şöyle düşünün bomboş bir alanın bir platonun üstünde kurulmuş bir fabrika etrafta hiçbir şey yok yani tahta bir masa ve iki taburin üstünde oturup yemek yiyeceğiniz bir lokanta baş ise, neyse. Yani önce bir üflüyorsunuz böcekler, sinekler üstünden kalksın diye yemeğin, ondan sonra yiyebiliyorsunuz. Bunların hepsi bana bir şey kazandı. Ya ben oraya gidemem, burada hastalanırım, bunu yapamam gibi bir şey hiç demedim. Yani burada bir kadın erkek düşüncesi olmadı kafamda. Bunu herkes yapabilir, işini seviyorsan ve yapmak istiyorsan. Dolayısıyla başta hiçbir sorun yaşamadım. Biraz daha farklılaşma e, yukarılara çıktıkça oldu ve oluyor açık söyleyeyim. Hani ne zaman oluyor derseniz ee, özellikle yönetimde daha sok, daha çok erkek olan topluluklarda. Ya yani onların bir kendi aralarında konuşma şekilleri, bir gündükleri espiriler, paylaştıkları sizin çok içine giremediğiniz başlıklar var. Burada böyle bir ayrı kalıyorsunuz ister istemez. Yani futbol esprisini göremiyorum. Ee, araba ile ilgili bir işte bir şey bu şirket bu şirket için söylemiyorum sadece hani genelde erkeklerin meraklı olan futbollar, arabalar. Bunlar e, bazıları anlamadığım, bilmediğim, e, neye güldüklerini ya da neyi tartıştıklarını bile değerlendiremediğim başlıklar. Burada ister istemez bir geride ayrı veya farklı kalıyorsunuz. Geride mi, farklı kalıyorsunuz? Ee, ben biraz daha bu Kadın erkek işinden çok. Kadınlıkla ilgili şunu şunu şunu, şunu şu sonra yaşadım, ee, ekleyeyim. Nedense bir analitik düşünebildiğine ikna etmekte hep zorlandım. Yani daha cümlem bitmeden başlıyorum ve şunu aldım. Çok duygusal tın, çok romantik düşünüyorsun. Yani nedense kadınların hep duygusal ve romantik olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki öyle birisi de değilim. E, dolayısıyla bu bir hafta yani bunu yedim oldukça sıklıkla. Onların sohbetine zaman zaman katılamadığım için böyle biraz yukarıdan bakan, hani biraz uzak duran bir izlenim edindim. Bunu bana hissettirdiler diyebilirim. Ben aslında sorunları şurada yaşadım. Yani bu erkek kadın meselesini çok değerlendiremiyorum ama bence iş hayatının bütününde var. Yani üstüme gelindiğimde yılmadan cevap verebildiğim için... E, açıkça fikirlerimi ifade ettiğim için, alttan almadığım için, bildiğimi savunduğum için, genel olarak e, olumsuz şeyleri daha çok burada aldım. Bunun pek bir kadınlık erkeklik meselesine olduğunu düşünmüyorum aslında. Buna alışık olmayan kültüre e, birazcık söyleyin. Ama kadın bence tam da kadın erkek meselesi. Tam, öyle tam kadın erkek meselesi. Çünkü alttan almayan, sözünü sakınmayan, görüşlerini savunan kadınlar her daim çok bilmiş, ukala ve cadoloz olarak nitelendiriliyorlar. Doğru. Bu Doğru. benim pek çok arkadaşımla paylaştığım ortak bir görüş. Cadoloz demediler mi size öyle sesinizi yükseldiğiniz? dediler ama dedi. buna kadınlar da dedi işin ilginç tarafı. <gülüyor> Tülay Hanım, bu sadece erkek dünyasında karşılaşmadığım için söylüyorum. Ben onun için bu tarafa atıfta bulunacaktım. Evet, yani erkeklerin dünyasında sözünü sakınmadığınız zaman alttan almadığınız zaman bildiğiniz yolda gittiğiniz zaman cadulos, işte uzlaşmasız, sert vesaire bu kavramlar görüyor ama ben benzer şeyleri kadın dünyasında gördüm açıkçası. E, bence zaten değişmesi gereken bu son yıllarda inanılmaz değişti ama değişmesi gereken başlıklardan biri de bu. Yani kendi içimizden de yukarıya doğru giden, sivrilen, e, farklılaşan kişileri önce biz el vermeliyiz diye düşünüyorum. Yani onları kösteklemek yerine desteklemeliyiz. E, bu iki taraflı bir şey. E, bu bilinci kadınlar tarafında da yaratmak lazım. Bu da bir zaman içerisinde değişti. Şimdi çok daha iyi. Ama halen bunun da iki taraflı olduğu görüşüldü. Elbette, yani. elbette iki taraflı. Çünkü kadınlar da erkekler gibi düşünüyorlar. Çünkü kadınlar da o ata-erkeği zihniyetle o noktalara geliyorlar ve yetişiyorlar. Hepimizin içinde kodlarında var bunlar. O yüzden Tabii. düşünüyoruz. biz de erkekler gibi düşünüyoruz ve bir kadını yahtalamaktan çekinmiyoruz. Kadın kadının Doğru. yurdudur diye çok çirkin bir söz sırf bu yüzden çıkmış. Halbuki biz onu değiştirmek için uğraşıyoruz. Kadın kadının yurdudur öyle değil mi? Doğru. Öyle olması lazım. Siz yönetim kurulunda kadın derneği olarak da bunun amacında ilerliyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Siz evet. özellikle bu alanda yönetim kurulunda kadın derneğinin... Bir üyesi olarak ne görüyorsunuz? Kadınların önündeki en önemli engel ne? Kadınlar neden yönetim kurulunda olmalı ve ne yapılmalı? Ee, yönetim kurulunda ben eğitim ve gelişim e, komitesinin başkanlarından biriyim. Yani bu e, 200'e yakın kadının e, yönetim kuruluna hazırlanması ile ilgili eğitim ve gelişimleri banu ile beraber hazırlıyoruz. Bu süreçte de çok daha net onlarla beraber olabildiğim için her yeni gelen 60-70 kişilik grupla beraber e, gelen bütün kadınları görüyorum ve gurur duyuyorum gerçekten. E, hakikaten çok çok e, iyi bir yeni ekip geliyor ve burada o sorunları daha azlaşacağımıza inanıyorum bir kere. E, kadınlar ne yapmalı? Bir kere yani eğitimlerine tecrübelerine, bilgi ve becerilerine güvenmeli. Bu yönetim kuruluna hazırlanmak için de olabilir, iş hayatına hazırlanmak ve yukarılara çıkmak için de. Önce bir öz güvene çok ihtiyaç var, onu düşünüyorum. Ee, motive edilmeyi beklememek lazım. Kendi kendimizi motive etmeyi, kendimizi alkışlamayı, kendimizi takdir etmeyi e, ve yola devam etmeyi becerebilmek lazım. Ee, cesareti kaybetmemek lazım. Demin konuştuk birçok karşılıklı birçok taraftan veya iş hayatının kendi içinde zaten cesaretimizi kıracak, moralimizi bozacak birçok şey oluyor. Mücadeleden yılmamak lazım. Ben mücadeleci biriyim ve bütün kaynağım buraya dayanıyor aslına bakarsanız. Çünkü bir hedef koyuyorum, bir amaç koyuyorum. O hedefe gitmek için her şeyi göze alıyorum. Demin birkaç örnek verdim. Ee, bir kere Koşulları zorlayarak daha baştan eğitim almalılar. Bence en temel, yani çok jargon gibi gelecek ama eğitim aldıkça bu bakış açısı ve bilgi seviyesi arttığı için eğitim almayı doğuda da batıda da her yerde de e, her koşulda eğitim almak için zorlamalılar. Ne kadar çok eğitim seviyemiz artarsa, iş dünyasına ne kadar çok fazla sayıda girersek, bizden ne kadar çok sayıda olursa birbirini anlayan, destekleyen kadın sayısı arttıkça aslında az sayıda özel olmaktan, işte bu hani kadın erkek ilişkilerinin sorulduğu bir grup olmaktan eşit sayıda aynıya gideceğiz bence. Önce bir sayıyı arttırmamız lazım. Bu sayıyı arttırmak için de önce eğitim almaya istekli olmak lazım, mücadele etmeye hazır olmak lazım, amaçlar, hedefler belirlemek lazım, alkış takdir beklemesek de Cesaretimizi kaybetmemek lazım. Ee, aynı seviyede etki, yap, karar ve e, bütün diğer mekanizmalara katılmaktan yılmamak lazım. Korkmamak lazım, çekinmemek lazım. Ee, bu özgüvenle ben yapamayacağımız hiçbir şeyin olduğunu inanmıyorum. Ama önce özümüze güvenmek lazım bahsettiğim gibi. Ee, Yönetim bir bölümü yöntemiz. daha... <gülüyor> Buyurun lütfen devam edin. Ya, lütfen ben bir kısmını bir kısmını ıı, cevapladım sorunuzun diğer kısmını cevaplamadım diye tereddüt ettim. Kusura bakmayın. Yok lütfen devam edin. Ben de onu hatırlatacaktım. Hı -hı. Ee, yani genel olarak ıı, şirketlere veya kurumlara ne düşüyor bu konuda diye düşünecek olursam. aslında yani önce tabii büyük resimde ülke yönetimlerine çok şey düşüyor. Ülkenin ülkenin bu kadınların iş hayatına katılma destekleyen ciddi, samimi hakiki politikalar olması lazım. Yani zorunlu olmalı. Ben mesela kotodan tarafım. Bu yani iyilikle olmuyorsa böyle olması lazım. Böyle başlayacağız, artacağız sonra kotosuza döneriz. O yüzden e, gerçekten ülkelerin ...bunu destekleyen samimi politikaları olması lazım diye düşünüyorum. O, Çünkü e, bu çok net artık Kota <gülüyor> olması lazım dediniz ya, onu tam açık haliyle söyleyebilir misiniz? Bilim, konuyu bilmeyenler açısından açık şekilde ifade etmek daha iyi olur sanıyorum. Y yönetim kurullarında kadın sayısının belli bir oranda olmasına ilişkin... E, ...bir kota rakamının belirlenmesi, bir oran olması gerektiğine inanıyorum. Yani Yönetim kurullarında belli bir oranda kadın bulunması, zorunluluğunun getirilmesini inanıyorum. Açık söylemek gerekirse. Özellikle başlangıçta yani bu ellili, kırklar, elliler en azından eşit rakamlara yönetim kurulundaki kadın ve erkek temsilinin eşit rakamlara gelmesine geldikten sonraya kadar bu kotonun zorunlu olduğu. Benim görüşüm, herkes buna katılmayabilir. Ama ben böyle olmasını gerektiğini düşünüyorum açık söylemek gerekirse ve hakikaten ülkelerin, devletlerin bu konuda ciddi politikalar almaları ve hızlı hayata geçirmeye gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten kadınların ekonomiye istihdam katılımının nasıl bir ilme yarattığını, nasıl bir gelişme yarattığını birçok gelişmiş ülkelerde görüyoruz, şirketlerde de görüyoruz. Tabi kurumlara biraz inecek olursam, kurumların da yazılı çizili bu konuda destekleyici politikalar olması lazım. Bizim böyle bir politikalarımız bir kere bütün sistemdeki prosedür uygulamalarımızdan kadın erkek eşitsizliğine yönelik olan bütün var olabilecek, varsayılabilecek başlıkları, imaları, yazıları, kuralları değiştirdik. Her şey eşit. İç politikaların, şirketlerin bütün iç prosedürlerinin uygulamaların Tamamen bu eşitlik üzerine kurulu hatta bizde olduğu gibi eşitlerden yana bir kadını seçme özelliğinin yine belli bir süre devrede olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunların yazılı çizili net tarif edilmiş politika olması ve denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani gerçekten SGK bizi nasıl birçok konuda dedik, denetliyorsa gelip kadın oranınız ne oldu? Eşit sayıda YK'nız var mı? Veya eşit sayıda müdürünüz var mı? Gerçekten bunu istiyorum. Bu seviyede ciddi desteklenmesin. Ee, kadınların doğal olarak farklılıkları var. Fiziksel farklılıklarımız var. Ama en önemli süreç, bunu bir araştırmada da gözlemlemiştik hep beraber, en önemli soruluk annelik süreci. Annelik sürecinde kaybediyoruz kadınları. Yani çok büyük bir kayıp eğitimli bir kadın olsa bile ondan sonra başlıyor. Yani çocuğu bırakacak yer yok, bunun için ilgili geliri yok. Veya annelik içgüdüsüyle bırakmamam lazım. Bunu hissediyoruz birçoğumuz. Dolayısıyla bu özel annelik dönemine ait, bu özel döneme ait destekleyici e, uygulamaların olmaması, Bun, onların hayatını kolaylaştırıcı bir takım uygulama olması, yani mutlaka gerçekten kreş uygulamasının kesinlikle zorunlu olması lazım. Evet yazı çizi üstünde var ama kim denetliyor, kim bakıyor, kaç şirket yapıyor? İşte kurumsal şirketli olarak ben bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Bizim şirketimizin böyle bir uygulaması var. Ee, onun dışında genel ana stratejilerine daha fazla kadına çalışmaya yöneltecek bir takım e, hakikaten net tarif edilmiş, e, onları heveslendirecek ve daha girişken olmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirmek lazım. Biraz önce biz de yaptığımız gibi uygulamaları ve bunu kadınları çekici hale getirecek, onları çekecek uygulamalarla destekleyerek daha fazla kadını çalıştırmamız lazım. Yani işte eşitlik olduğunda gerçekten kadın ve erkek sayısının belli bir oranda birbirine yakın veya eşit olduğu ortamlarda hakikaten çalışma refahı, iş ortamı, iş sonuçları, e, birlikte çalışma keyfi müthiş oluyor. Bunu ben kendimde yaşadığım, gözlemledim de gördüğümde e, bir de erkekleri de burada role soyundurmak lazım diye düşünüyorum. Ee, hep bu kadınların işiymiş gibi anlaşılıyor Tüya Hanım. Hiç böyle bir şey yok. Bizim derneğimizde de bunun çok güzel örnekleri var. Ee, hem danışma kurumumuzda hem mentorlarımızda. Ee, erkeklerin de bu işe soyunması lazım. Yani kadınlara yönelik, kadınların iş hayatına katılma yönelik e, bizim derneğimiz gibi benzer e, bütün oluşumlara erkeklerin dahil olması ve onların da desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir rol modeli olarak bunu göstermeleri, diğer erkeklerin de bunu gözlemlemesi, buradaki erkek bakış açısıyla bunları nasıl değerlendirdiğini, diğerlerine anlatmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani erkekler de kadınların iş hayatına girmesi konusunda çok daha açık ve net tavırlarını ortaya koyarak bu gelişimlere, bu oluşumlara destek vermeliler. Ee, bir de bunu düşünüyorum. Kesinlikle sorumluluk almalılar çünkü kadın sorunları dediğimiz aslında bir insan hakları ihlali ve bu ihlalin ortadan kalkması için herkes bir şeyler yapmak zorunda ki bu ihlale sebep olan da erkekler o zaman erkekler bu sorunu çözmek için ellerini taşın altına koymalılar. Demin anlatırken evet. kadınlar neden çalışma hayatında olmalı kısmında. Elbette e, kadınların e, yer almasının nasıl bir katkı sağladığını söylediniz ama ben biraz altını çizebilmek için tekrar sormak isterim. Bir kadın çalışınca ne oluyor? Hem kişisel gelişimi açısından soruyorum bunu, hem şirketler hem de ülke ekonomileri açısından soruyorum. Çünkü e, çok önemli bir şey söylediniz siz, anne olunca kadınları kaybediyoruz diye. Kadınlar aslında şöyle düşünüyor, ya başkasına bakmayayım, bakmay imkanım da yok, kreş de yok, bakıcıya verecek para da yok, ne yapayım çalışmayayım, kendim bakayım. Bunu dedikleri anda çocukların aslında en büyük kötülüğü yapmış olmuyorlar mı? Çünkü çalışma hayatı aynı zamanda kadının kişisel gelişimini ve dolayısıyla çocuğuna aktaracağı bilgilerin de artmasını ve gelişmesini sağlamaz mı? Sağlamıyor mu? Ee, çok çok haklısınız. Ee, ben de anneyim. Sonuç olarak e, çok yoğun bir tempoda çalışırken e, hamile olduğumu öğrendim e, ve hiç hiç ama ara vermeyi hiç düşünmedim. Çünkü çok keyif aldım, çok sevdiğim bir iş yapıyordum. Sadece üç ay ara verdim. E, cuma günü işten ayrıldı, doğum izine çıktım. E, cumartesi günü doğum yaptım. Ee, ama tabii hani şanslı bir hamilelikti diyelim. Ee, ve sonrasında da çalışmaya devam ettim. Ben bugün oğlumun bu nedenle sağlıksız veya ruhsal sorunlar yaşayan biri olduğunu hiç düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Ee, çünkü tam tersine bugün o da çalışıyor. Koca bir adam oldu, 28 yaşında ve Hayatı paylaştık. Yani ev işine de paylaştık. O da durumu gördü. Bir ucundan tuttu. Anneme yardım etmem lazım dedi. Bugün çalışırken birbirimizle çok keyifli iş sohbetleri yapabiliyoruz. Ama her zaman ona vakit ayırmayı da bildim. Yani iş bitti ve mutlaka onunla bir vakit geçirmek, her seyahatimizi beraber yapmak, bir konsere gideceksek, sinemaya gideceksek önce ona teklif etmek. Bu birlikteliğin tadını çıkarmayı da hiç ihmal etmedim açıkçası. E, genel olarak soracak olursam e, bir kere kadınlar özgür olmak için çalışmalı. Yani ekonomik özgürlük çok çok önemli bir güven getiriyor. Ve bu güven elde var bir oluyor. Yani, bu güvene sahip olduğunuz zaman zaten bir omuzlarınız şöyle kalkıyor e, ve eşit şartlarda izleyebilmeniz daha kolay oluyor. Sonra kadınlar Tanrı'nın tıpkı erkeklere verdiği gibi onlara verdiği aklı kullanmak için çalışmalı. Yani hepimizin bir zihni ve aklı var. Bunu kullanmamız lazım. Bunu bize üretmek için verdi Tanrı. Bildiklerimizi paylaşmak, veya yaratmak, bir şey üretmek, fayda sağlamak için çalışmalıyız. Ee, tabii bunu önce kendimiz için. Yani ben bunu hep hissettim. Neden çalışmayı seviyorum? Şu anda 37 yıl oldu iş hayatım. 37. yılındayım. Ee, çünkü bir şey ürettikçe, bir amacın peşinde koşup ona vardıkça, insanların hayatını etkiledikçe, birilerinin hayatına dokundukça, ortaya bir ürün çıkarttıkça, en iyisi bir iz bıraktıkça, yani geçmişte bunları yapmıştın ve bunlar süre geliyor, halen devam ediyor denebileceğini düşündüğüm şeyler için inanılmaz gurur duyuyorum, inanılmaz keyif alıyorum, daha da şevkleniyorum, daha da çok çalışmak istiyorum 60 yaşında olmama yani. herhalde. Ee, o yüzden önce kendileri için çalışmış çalışmalı kadınlar bence yani kendi bilgi, becerileri için, özgürlükleri için, akıllarını kullanmak için, yıllarca aldıkları eğitimi hayata geçirmek için. Sonra tabii daha büyük resimde hep onu düşündüm ben ülkem için ne yapıyorum? Bu ülke için ne yapıyorum? Dünya için ne yapıyorum? Burada ne fark edatıyorum? Hem kendileri için hem ülkeleri için. Hem dünya için, bir fark yaratmak için çalışmak zorundayız. Hepimiz biz özel bir kişi olduğumuz için bir iz bırakıyoruz. İmzamızı atıyoruz bu dünyaya, bu ülkeye, bu aileye. Dolayısıyla bunun keyfi inanılmaz bir şey. Yani geçmişe bakıp şunları şunları yaptım, bu kadar insanın hayatını değiştirdim, şu değişimlere geçirdim, kendimle ilgili de bunları öğrendim, böyle bir evlat yetiştirdim, böyle bir eş oldum. Burada bir şeyler yazabiliyorsanız, sahnemize bir şeyler koyabiliyorsanız, bir şey görebiliyorsanız, bu hiçbir şeyle karşılaştırılamaz, paha biçilmez bir keyif gerçekten. Bütün kadınlar bu keyfi yaşasın. Bütün kadınlar. Bu keyfin ne kadar önemli ve değerli bir şey olduğunu görsünler istiyorum açıkçası. Herhalde daha iyi ifade edilemezdi. <gülüyor> Çünkü gerçekten de kadınlar eğer ekonomik, güce sahip değillerse, çalışmıyorlarsa, kendi paralarını kazanmıyorlarsa, en çok canımızı acıtan şiddete de boyun düşmenliğe evet. devam etmek zorunda kalıyorlar. Oysa o kadının bir işi olsa, parasını kazanıyor olsa, hiç kocasına muhtaç olmayacak ve eğer o evde şiddet görüyorsa, kapısını kapatıp, kendi işinde çalışıp, parasını kazanıp, kocasına muhtaç olmadan ve şiddetten kurtulmuş bir hayat içinde yaşama şansına sahip olacak. En önemlisi de herhalde bu olsa gerek diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel bir söyleşiydi. Bu söyleşiyi noktalarken İstanbul Sözleşmesi'ni anmamak olmaz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Cumhurbaşkanı'nın malum kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'ye çekildiğini açıkladı. Temmuz ayına kadar işlemler devam edecek ama bu esnada pek çok kadın örgütü ve iş dünyasındaki örgütler de Buna karşı bir durum tergileyip İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmaması gerektiğini açıkladılar. Siz ne dersiniz? Biz de dernek olarak zaten bunu çok net dile, dile getirdik ve hemen bu konuda bir e, ne düşündüğümüzü açıklayan bir beyan yaptık. Yazılı halde de bunu sunduk. Tabii ki devam etmek lazım e, ve bunu... E, mutlaka bu kararla ilgili değerlendirmelerin gözden geçirilmesi lazım diye düşünüyorum. Bunu zaten hep birlikte de hani ilk tepki veren galiba gruplardan biri bizim derneğimizdi. Hızla anında bir e, beğen hazırladık, bunu dile getirdik. Derneğimiz adına e, bunu açıkça birçok alan, halen e, aralarda yine yayınlıyoruz. Yani bir günde de kalmadı, o sürekli o günden bugüne gündem olarak devam ediyor bizim cephemizde de. Neden kalmalı peki sizce İstanbul Sözleşmesi'nde Türkiye? E, bu, bu çok önemli. Bunun hani bir günlük bir karar değil, bunun e, aksine daha da geliştirilmesi gereken ve hani daha da ileri boyutlara götürülmesi gereken bir belge diyeyim. Hani İstanbul Sözleşmesi ismi neyse. E, bu kalıcı olması lazım, unutulmaması lazım, öneminin vurgulanması lazım. Hı hı. Hatta daha da ileriye götürülmesi lazım. Umarız Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı bu seslere kulak verir çünkü pek, yani kadın örgütleri tamamen buna yönelmiş durumda İstanbul Sözleşmesinden çıkılmaması tam aksine Sözleşmenin bütün maddelerinin uygulanabilir hale getirilmesi için çaba gösteriyorlar Umarız gerçekleşir çok teşekkür ediyorum sizi yakından tanıma imkanı bulduk güzel güzel söyleştik ve en çok da Eşitliğin sağlanması için yaptığınız çalışmaları öğrendik benim için hakikaten çok etkili ve kaliteli bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim size bu imkanı verdiğiniz için, bu güzel, keyifli sohbet için. Teşekkür ediyorum gerçekten Tülay'a. Sağ ol